Evet parçalanan aileler, kopan ilişkiler ve çocuklara neler yapılması gerekiyor Tabii, bu anlamda? Özellikle sorunlu ailelerin oluşmasının nedeni sorunlu ailelerden geliyorlardır. Hmm, Birinci öncelik çok bu. Çok güzel, Tabii. çok güzel. Sorunlu aileler sorunlu ailelerden geliyorlar. Çoğunlukla parçalanmış aileler şey veya boşanmış aileler istemiyor. boşanmış ailelerden geliyor çoğunlukla. Şöyle derler ama hocam yani hani bir insan sıkıntı yaşadıysa hayatında Hı. kendi ailemi kurduğunda ben kendi babam gibi baba olmayacağım, kendi annem gibi olmayacağım deyip o yanlışları görerek yeni bir hayat kurmaları gerekmiyor mu sizce? Şimdi kesinlikle yani kişilerin evlilik eş adaylarını seçerken şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Yani ya babası gibi baba olup başaramadığını başarmak ister ya da annesi gibi olup annesinin başaramadıklarını mesela annesi hmm. baba tarafından, kocası tarafından şiddet görüp boşanamadıysa e, bilinçaltında kadın e, annesi gibi olur ve sorunlu bir eşle evlenir. Hmm. Annesi boşanamamıştır. ...evliliği devam ettirmeye çalışır ya da boşanmaya çalışır. Hmm. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Oo, yani kötü. o yüzden annesi gibi anne veya babası gibi bir baba değil de... ...ona yakışan, onun götürebileceği, onun hayalindeki bir babayı olması gerekiyor. A evet, yani evet, annesinden, gerekiyor. dayısından, amcasından, yedi ceddinden sülalesinden çevresinden gördüğü rol modellerden kötü modeller yerine ona uyan onun yakı, içselleştirebileceği bir kadınlığı eşliği karılığı kocalığı veya babalığı yaşaması gerekiyor. Kesinlikle. Aslında burada püf nokta şu beynine babam gibi olmayacağım dediğin de babam gibi ol Olacak. diyor gizli telkim veriyorsun. Hı -hı. Baban gibi olacağını söyle babam gibi hoşgörülü olmak istiyorum. Olumlu, gibi, olumlu yönlerini almak ekelim. gerekiyor. Hı -hı. Rol model aldığımız. Ama olumsuz yönleri. Atıyorum çok alkol alan bir ailede yetişen, bir babayla yetişen çocuğun ileride yine baba olduğunda çok alkol alma riski nedir sizce? Çok yüksek. Çünkü Hı -hı. Çocuklar, orada yaşanan sıkıntıyı biliyor. Çocuk biliyorum. olarak o psikolojiyi hissetti. Tabii. Kendi çocuğunu aynısını neden yapıyor hocam? E çünkü e, nasıl diyeyim? Çocuklar eğitim, öğretim olarak ne söylediğimizden çok ne yaptıklarımız alıyorlar. Ha. O yüzden e, olumlu anlamda konuşalım ama bir konuşalım bir yapalım. Ha. Eğitim öğretimdeki de sıkıntı bu. Deneylerin azlığı, uygulamaların azlığı evet. eğitim öğretimimize ezberciliğe itiyor. Evet. Aynı şekilde aileler... Çocuk ergenken mesela bir saat nasihat ediyorlar. Halbuki çocuk sağır oluyor. Evet. Sürekli her gün bir, duymuyor na, bir saat. Duymuyor değil, değil mi? Bir süre duymuyor. sonra duymuyor. Sahır kapatıyor kendini. Tabii. Hı -hı. Duyarsızlaşıyor. O yüzden özellikle ergene nasihatlerimiz beş dakika olurken onlara yapacağımız görsel, defile, sunum, Hı -hı. yaşam en az on katı. Hı -hı. 55 dakika olmalı. Hı -hı. Bir gün olmalı. Hı -hı. yani O yüzden kısaca söylediklerimizi... Yaşadıklarımız destekliyorsa o çocuk işselleştirir, öğrenir ve daha düzgün bir kadınlık, erkeklik, Rol karılık, bilemiymiş. kocalık, babalık, annelik ve insanlık rollerini alırlar. Evet. Bu güzel. çok önemli. Ailelerin bütün halinde e, hareket edebilmeleri için genetik kodlarla aktarılan anne baba tarafındaki davranış bozukluklarını, psikolojik sıkıntılara, psikiyatrik sıkıntılara, aynı zamanda psikolojik, pedagogik ve sosyolojik güzellikleri de kaçırmadan, onları da yakalayarak yani sorunlu aileler olacak ama o sorunlu ailelerde bile birçok güzel davranışlar var. O yüzden onları iyi derleyip, toparlayıp, ona göre önlemler alıp, ona göre iyileştirmeler, ona göre planlamalar yapmak gerekiyor. Kısaca Aile meclisi kurulmalı, sorun mu yaşıyor? Güncel sorunlar acil çözülmeli. Hı hı.